Selamünaleyküm hayırlı akşamlar rahmet hocam. Hayırlı akşamlar rahmet hocam. Hocam mikrofonu bir açabilirseniz şu an kapalı. Hayırlı Ramazanlar, selamünaleyküm. Aleykümselam, hayırlı Ramazanlar. Cümleten hepinize Allah böyle Ramazan'ı güzel bir şekilde idrak etmeyi, sonucunu da getirmeyi nasip olurum cümlemize nasip eder inşallah. Aynen hocam. Hocam 9. hadistteydik. İsterseniz başlayalım. Hauzubillah min şerrihu ve min şerri mâ Bismillahirrahmanirrahim. ala resulina Muhammedin ve âlihi ve sahbi ecmaîn. Şimdi 9. hadistteydik. Evet, eee hmm. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Binyal İslam'ı okuduk. Şimdi geldik. Evet. Evet. Umurü'l İman ve kavl-i Teala. Evet, eee imanın işleri, durumları ve kavlillahi allah Teala'nın şu kavli <gülüyor> leysel birre entüvelli vücuhaküm kıbelel meşriki vel mağribi leysel birre iyilik değildir, entüvelli yönelmeniz vücuhaküm e, yüzlerinizi yönelmeniz el meşriki doğuya vel mağribi, mağribe yönelmeniz, e, e, çevirmeniz iyilik değildir Vallakinel birje fakat iyilik nedir? Men amene billahi Allah'a iman et etmektir. Yılümül aakhirî ahiret gününe. Yani men amene billahi Allah'ın Allah'a imanı yapan kimsedir. Yani iyilik yapan o kimsedir. Yılümül aakhirî ahirete imanı ve meleketi. Meleklere imandır. Vel kitabı kitaplara. ve nebi yine e, Nebilere imandır. Bu a'tel male. Ve a'tel male. Malı vermektir. Ala hubbihi sevdiğin. Zevil kurba. Yakın akrabaya. Vel yetama. Yetimlere. Vel miskine. Yoksullara. Ve sebili Yolculara. ve Vessailine dileyenlere ve <gülüyor> Fici nedir kölelere Ayrıca nedir ve Akam salate namazı kılmaktır ve ate zekate zekatı vermektir ve mufun ne bir Ahdihim daha hadi söz verdiklerinde sözlerinde durmaktır sözü yerine getirmektir vesa bir <gülüyor> sabredenlerdir fil sa böyle zor durumlarda ve dara iyi e, sıkıntılı durumlarda e, yani hastalık durumlarında, sıkıntılı durumlarında ne yapmaktır? Sabredenlerdir. Vahiynel be'si. Böyle sıkıntı da olduğu zaman e, hastalığa ve sıkıntılı durumlara ne yapmaktır? Sabretmektir. Burada be'si kelimesi ayrıca savaş durumu da e, yani olarak ya yani sıkıntı durumu. Ulaikellezine, işte bu kimseler, sadakû, bunlar ne yapmışlardır? Yani doğru söylemişlerdir, sadık olanlardır. Evet, ve ulaikehumul muttegûn, işte muttaki olanlar da bunlardır. Takva sahibi olanlar da bunlardır. Burada iyiliğin ne olduğunu anlattı ve o hastete sahip olan kimler kimler olduğu noktasında tövbe şey Bakara Suresi 177. ayeti burada bab başlı olarak bize ne yaptı zikretti İmam Buhari hazretleri böyle daha sonra da göreceğiz önce de geçti İmam Buhari ne yapıyor çoğu ayetleri bab başlıklarında ne yapıyor e, yerleştiriyor Konuya uygun olabilecek ayetleri başlıklarını başlıklarına böylece e, koyuyor. Bunu e, hadisleri daha iyi ifade at, etme adına ayetlerden e, çokça istifade ettiğini ve bu konudaki derin anlayışını ne yapıyoruz? Fıkhını görüyoruz. Ee, daha sonraki ayette <gülüyor> <gülüyor> Müminler ne yapmıştır? Felaha ermişlerdir. Kurtulmuşlardır. Bu da bir şey, ayet, Müminin suresinden Elaye. Şimdi geçti şeye hadislere. Haddesena Abdullah ibn Muhammed, haddesena Abu Amir el-Aqdi yu, qala Süleyman ibn Bilal, an Abdullah bin Dinar, an Ebi Salih, an Ebi Hureyre. Evet bir sürü raviden sonra Ebi Hureyre'den anin Nebi sallallahu aleyhi <gülüyor> ve sellem qale. Ebi Hureyre de Rivayet ettiğine edildiğine göre Peygamberimiz Gale şöyle buyurdu. El imanu, iman bid'un vesittune şubeten, iman 60 küsur şubedir. Vel haya da şubetu minel iman, imandan nedir? Bir şubedir, bir kısımdır. Evet, buradaki e, ne diyelim, imanın şüphelerine maksat nedir? İmanın amel olarak hayattaki tezahürleri, bunun görünüşü olarak anlayabiliriz. İkinci hadis, e, bab başlığı. El-Müslümü men selme müslümüne min -müslüm lisanihi ve yedihi. Müslüman, diğer Müslümanların elinde ve dilinden selamette olduğu kimsedir kimse olması ile ilgili. Vap. Hatta sana Adam ibn Eb Iyas, hale hatta sana şunu ben An Abdullah bin Eb Sefer ve İsmail, hani Şabi, An Abdullah bin Amr, hani Nebi Salih sallam. Kâle. Abdullah bin Amr'dan e, Peygamber Musa sallam şöyle buyurdu: El Müslümü Müslüman, men Selimül Müslumu ne? Diğer Müslümanların selamette olduğu, emniyette olduğu kimsedir. Neyin ne yönünden? min lisanihi dilinden ve yedihi elinden e, emin olduğu selamette olduğu kimsedir. Vel muhaciru muhacirse kimdir? Men hecere hicret eden uzaklaşandır. Manehallahu an Allah'ın ondan nehyetti şeylerden uzaklaşan kimsedir. Kale bu Abdullah ve kale Ebu Muaviye hatta sene daud an Amir. Kale semiyutu Abdullah bin Amr. Böyle bir tarikle de gelmiş. Anne-i Nessel selam burada. Ve Gale Abdul A'la -e an daut an amel en Abdullah burada mutlak Abdullah geçtiği için Abdullah bin Mesud Anne annemiz an selam böyle bir tarikle de geçmiş. Bunun eee nerelerde e, geçtiği noktasında neler var? E, diğer hadis kitaplarında bunun kaynakları da var. Evet, diğer bir hadis şeye konu 5. vaba geldik. Eyyül İslam-ı Hangi İslam daha nedir? Faziletlidir. Hangi İslam daha faziletlidir? Onunla ilgili bak. Haddesena Sa'id İbni Yahya İbni Sa'id El-Kuraşiyyi Kali haddesena Ebi Kali haddesena Ebu Burayda İbni Abdullah İbni Ebu Burda Anı Ebi Burda te. An Ebi Musa radıyallahu anhu. Ebu Musa el-Ashari radıyallahu anhu, o şöyle anlatıyor. Kalu dediler ya Resulallah, peygamberimize sordular. Eyyul İslam-ı Hangi İslam daha faziletli, daha üstündür? Hangi Müslümanlık, hangi Müslümanca tavır daha üstündür?" Kale, o da şöyle vurdu. "Tut mutaame, yemeği yedirmen ve takra'us selame selamı vermen alamen." Mağarafte tanıdığın kimselere ve menlem tarif tanımadığın kimselere ne yapmandır? Selamı vermendir. Bu bu şekildeki nedir? Ee, İslam nedir? En hayırlı, en üstün İslamdır. Babu idamutta ta'am minel İslam. Yemek yedirmek ne nedir? İslam’dandır. Yani Müslümanlığın tezahürlerindendir. Kala Amr haddesena Amr ibn Khalid, kala haddesena an Yazidi, Yazida an Abi an Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma, racülen, bir adam e, Abdullah ibn Amr'dan enna bir adam saelen Nebi sallallahu sellem, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sordu. Eyyul islamu hayrun? Hangi İslam daha hayırlıdır? eee Kâle bunun üzerine şöyle buyurdu. Tud'imut ta'ame ve tekravus salame. alâ men araf'te ve lem ta'rif. Ben yanlış mı okudum? Yukarı okumadım ben. Aynı yeri iki defa okuduk. Hocam arada u, u, şey yap bize uyar yani. Ey i̇slam ı Eftel kâle men selimel müslümûne min lisânihi ve yedihi. Hangi Müslümanlık, hangi İslam daha fazlettir? Kâle Müslümanların indendir Elinden ve dilinden selamette olduğu kimsenin Müslümanlığı nedir? Daha hayırlıdır. Daha üstündür. Evet. Şimdi aşağıya geçiyoruz. Yedinciye burayı okumuş olduk. Babu mine babun mine'l iman en li yehihi ma li nefsihi ee, Kişinin kendisi için sevdiğini, kardeşi için sevmesi de nedir? kendisi için sevdiği şeyi, kardeşi için de istemesi, sevmesi, imandan olduğuna dair vab. Hattesena museddet, hattesena Yahya, an şöbe, an katate, an Enes, radıyallahu anh, Enes bin Malik radıyallahu anh, an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, yine an Hüseyin el-Muallim, hattesene katate, an Enes, burada yine e, ravi değişiyor, ayrı bir isnad çift şey olmuş, Hatta hattesene katate, an Enes, an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, gale, Enes bin Malikten Peygamberimiz alsayım şöyle buyurdu: La yüp müneha Sizden birisi iman etmiş olamaz, etmiş olmaz. Hatta Yuhbbe sevinceye kadar Leechi kardeşi için, ma li nefsihi. kendi nefsi için sevdiğini, kardeşi için sevmedikçe ne olmaz? Tam kamil iman sahibi olamaz. Burada kamil bir iman sahibi yani e, tam bir şekilde kamil bir iman etmiş olamaz Va bu hübbü resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inel iman peygamberi sevmek nedir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sevmenin imandan olduğuna dair vab haddesene ebul yaman qa'le ehbarana şuayb qa'le haddesene ebul zinat anin e'rez anebi hurayra Radiyallahu an Abu Hureyre'de enne Rasul sallallahu aleyhi ve sellem قال: Abu Hureyre'den rivayet edildiğine göre peygamberimiz ne yapmış şöyle buyurmuş. Fe vallazi nefsı bi edihi. nefsim elimde elinde olan Allah'a yemin olsun ki la yu'minu iman etmiş olamaz ahadukum sizden birisi hatta ekune ben oluncaya kadar ahabba ileyhi ona daha sevimli oluncaya kadar neden walidihi ve valedih. Babasından mı çocuğundan daha sevimli olmadıkça bir kimse ben ona daha sevimli olmadıkça ne olmuş olamaz iman tam iman etmiş olamaz. Kale hadde sana Yaqub'u İbrahim kale hadde sana hadde sana İbn Ulayba Ulayyata an Abdulaziz İbn Hüseyin Süheyb an Enes'in annemle bir sallam. Burada tahvil var. Burada da senet değişmiş. Buraya kadar aynı, sonra iki sene. Ve haddesene Adem, kale haddesene şube, an katade an Enes, kale, kale nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Enes'ten yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. La yu'mün ahadüküm, sizden birisi iman etmiş olamaz, olmaz. Hatta ikune ben oluncaya kadar, ahabbe, ona daha sevimli oluncaya kadar dihi babasından ve veledihi, Çocuğumdan ve nası seçmen ve bütün insanlardan daha sevimli oluncaya kadar veya daha sevimli olmadıkça ben ona daha sevimli olmazsa ne yapmış olamaz iman etmiş olamaz. Kamil manada bir tam bir şekilde iman etmiş olamaz. Eğer böyle yapıyorsa eksik olur. Onda sıkıntı var demektir. Evet, bu halavetin iman. İmanın tadıyla ilgili Halaveti ile ilgili. Halva da buradan geliyor zaten biliyorsunuz. Halave, tadı e, ile ilgili. Haddesene Muhammed bin Musanna, Musenna, haddesene Abdullah ve sekafi, haddesene Eyyub, "Ana Ebi Kılabe, an Enes ibn-i Enes'in radiyallahu anh, anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, kale. Enes yine, Enes bin Malik'ten e, e, rivayet edildiğine göre Peygamberimiz ne yapmış? Şöyle buyurmuş. Ne demiş? Selasün. Evet 13 kişi vardır ki menkünle onlarda olursa fihi şu üç kimse de olursa bu şu üç şey olursa Selasın şu üç şey olursa menkünle fihi onda olursa şu üç şey veCD hala vetel iman ne yapar imanın tadını almış olur. Şu üç şey bir kimsede olursa o kişi ne yapmış olur? İmanın tadını almış olur. Nedir o? En Allahu ve rasûlü. Allah ve rasûlünün olması ehabbe ileyhi. Ona daha sevimli olması. Mimma sivahuma. O ikisinin dışındaki şeylerden daha sevimli olması. Bir. Ve en yuhibbel mer'e. Birisini sevmesi. La yuhibbuhu illa lillah. Birisini sadece Allah için sevmesi. Nedir? Ee, nedir? Bu da imanın tadını almanın e, durumudur. Ve en yekraha kereh görmesi, e, istememesi, hoş görmemesi en yaude dönmeyi küfrü, küfre dönmeyi kereh görmesi nasıl kema yekrahu kereh gördüğü gibi istemediği gibi en yuksefe finnar Ateşe atılmayı nasıl istemediği gibi küfre dönmeyi kerih görmesi de istememesi de nedir? İmanı tatmanın hususiyetlerindendir. Yani bu üç şeyden birisi bu. Diğeri nedir? Birisini sevdiği zaman sadece Allah'ı sevmek. Diğeri de nedir? Allah ve Resulü onun dıştakilerden ne olması? Daha sevimli olması. Bu hasletlere sahip olan kişi nedir? imanın tadını tatmış demektir. Evet hocam hızlı mı gidiyoruz, yavaş mı gidiyoruz, nasıl gidiyoruz? Çok güzel Ahmet Hocam, sağ olasınız. Yani, bu şekilde e, güzel, sonra, bu şekilde güzel. İltifat için demiyorsun değil mi? Hayır hocam hakikaten bu şekilde güzel gidiyor. Hem hızlı okumuş oluyoruz hem çok hadis görmüş oluyoruz. Evet, yani çok da hızlı gidip çok da milleti yormamak bilmiyorum gerekiyor mu? Nasıl oluyor? Ona artık takdiri size ait. Diğer bir hadis. E, e, e, dinleyicilerimiz nasıl e, arkadaşlar? Hiç, e, Şimdi Ahmet Hocam, güvenlik için e, sesleri kapatıyorum. E, katılanlar e, müdahale edemiyorlar. O yüzden size cevap veremezler. E, tanıdık. Kaynıda yayınladığımız için şu an güzel. Bu şekilde devam edebiliriz. E, Sılma var mı tanıdık sılmalardan? Neyse, devam edelim biz. Evet. Evet. Babu, alametül iman, hubul ensar. Bu bazı bablarda şey diyor, mesela iman diyor. Burada alametül iman diyor. Az ki iman iki türlü. Şimdi bu bab iki türlü okumak caizdir. Bir haza babun şeklinde, sıfat şeklinde. Bu yani muhteda haber. Bu baptır ne ile ilgili alametül iman şeklinde de okuyabiliriz. İkinci şekli muzaf olarak babu alametül iman hukbül ensar. Şimdi burada bir şey olmasın yanlış okuyor diye bir şeye girebiliriz. İki türlü okumakta nedir? Caizdir. Evet ensarı sevmek nedir? İmandan imanın alameti olduğu ile ilgili bab. Evet hadsena abul velidi, qale hadsena şu be, qale Abdullah, İbni Abdullah bin Abdullah bin e, Cebrin, "Galle semiyetü Enesen radıyallahu an Enesten işittim. Hani Nebi Sallallahu aleyhi ve Enesten işittiğime göre Peygamberimizin şöyle buyurduğunu ne yaptım Enesten işittim. Kim diyor Abdullah bin Abdullah bin Cebr. Ne demiş Peygamberimiz? Ayetül İman, imanın alameti nedir? Hubbül Ensar, Ensarı sevmektir ve Ayetül Nifak. Munafıklığın alameti nedir? Bozul ensar. Ne yapmaktır? E, ensara buğz etmektir. Şimdi burada diyeceksiniz niye e, burada ensarı seçmiş? E, ne yapmışlar? Ensar e, zor zamanlarında, Müslümanların zor zamanlarında Müslümanlara kucak kaçmışlar, onları sahipletmişler, her şeyini paylaşmışlar. E, bundan dolayı Onlara, onları sevmek nedir? İmandan bu etmekte buğzlarına çünkü o türlü fedakarlığı ne yapmaz? Çok kimse yapmaz. Bu da ne için yapıyorlar? İmanlarından dolayı yapıyorlar. O yüzden onları sevmek nedir? İmandan oluyor. Evet yani burada niye böyle bir şey yapılmış diye belki akla gelir. Akla gelebilir. Vabı haddesene Ebu'l-Yaman kâle ehberene şuayb aniz zuhri kâle ehbereni Ebu Idris. Aizul Aizullah İbn Abdullah İbn Ubada Ubada bin Samit radıyallahu anh Ubada bin Sabit'ten Samit'ten kana şehide Bedre. Ubada bin ne yapmıştı? Bedir Savaşı'na katılmıştı ve huve ahadun nubaiy layletil akabati. Ak Akabe gecesinde bulunan temsilcilerden biriydi. 12 temsilciden biriydi. Ee, enne .a a e ann-Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi ve havluhu isabetun min asabihi. Asabından bir topluluk olduğu halde şöyle dedi. Yani asabından yanında bir topluluk bulunuyordu. Olduğu halde ne dedi? Şöyle dedi. Ne dedi? Bayuni bana beyat edin. Ne üzerine? Ala entushriku billahi şey'in. Hiçbir şeyi Allah'a şirk koşmamak üzere hiçbir şeyi hiç koşmayacağınıza ne yapın bana vefat edin. Ve <gülüyor> la hırsızlık yapmayacağınız. vela <gülüyor> la zina etmeyeceğiniz. Ve taktulu taqtulu çocuklarınızı öldürmeyeceğinize. Ve la tu bi buhtanin teftarunuhu beyne eydikum ve ercukum. Birbirinize ve karşı yalanla iftira etmeyeceğinize dair önünüz ve e, ne diyelim ee, e, elleriniz ve ayaklarınız vesilesiyle arasındakilerle birbirinize karşı yalan buyutan etmeyeceğinize dair bana beyat edin. Valla tavsiu fi marufin maruf olan hususlarda isyan etmeyeceğinize ne yapın bana şey yapın e, beyat edin. Femen veqa minküm kim bunları yerine getirirse yani bu e, bunu korursa yani yerine getirirse yani bu denilen şeyleri yaparsa yerine getirirse fez ruhu al Allah onun fez Allah'a aittir. Femen esabe minzal keşey yani kim de bunlardan bir şey isabet ederse yani bunlardan e, bir kısmını yapmazsa yani o noktada bir e, onlara diyelim hırsızlık yaparsa veya başka bir şey yaparsa fe'uqibe cezalandırı fit dünya dünyada bundan dolayı ne yapılır? cezalandırılır fe'uva bu ne olur? keffaretun lahu bu onun için ne olur? bir kefaret olur. ve men esâve min zâlike şeyen kim buna bu sayılanlardan bir kısmını bir, bir şey yapar da sümme seterahullâhu sonra onu Allah'tan gizlerse fehuve illallahi onun durumu ne yapmıştır Allah'a e, kalmıştır. Allah'a aittir. Ee, i̇nşa afa anhu isterse Allah onu affeder ve inşa akabehu e, ne yapar dilerse onu da cezalandırır. Diyor ki sonunda febay'nahu ala zalike biz bu hal üzere, bu durum üzere ne yaptık? Peygamberimize ee, beyat ettik. Evet. Ahmet da. Hocam. Buyur. Dünyada cezalandırılık derken, yani hat cezasını kastediyor yoksa başına bir şekilde bunun karşılığı gelirse anlamı mı? Bu şey, hat cezası. Şu açıdan yani akabe biyatlarında ya, o dönemde hat uygulayacak bir şey yoktu. Yani o devlet veya kurum. He. Ama daha sonra bu şey, ilkesel olarak e, evet sen de güzel bir yerden sordun. E, yani yani, şöyle olabilir mi? Bu şekilde dünyada bunun Allah bunun karşılığını verirse işte bela olarak, musibet olarak veya başka şekil olarak, işte şekilde yani, dünyada... dünyada cezasını görür. Yani bir şekilde. Artık onun mahiyetini görüyoruz. Bir nokta, bir Tamamdır. şekilde cezasını görür. Ama evet. belki daha sonra yani bu İlkesel olarak her ne kadar akabibiyatında olsa da veya daha sonra mesela bu işleri yapanlara ne olmuş? Tabi o anda değil. Yani daha sonra cezaları nedir? Had cezaları. Hem Kur'an'da hem hadislerde zikredilmiş. Ona göre eğer öyle bir şey olmadan olduysa onun vahiyetini artık bilemiyoruz ama bu cezalar belli olduktan sonra olursa ona göre cezalandırılır. Tabi cezanın olabilmesi için sabit olması lazım. İşte bir sürü, onun da şeyi var, hukuki prosedürü var, şeyler var. Onlar tam şey olması lazım. Eğer şüphe varsa ne oluyor? Zaten e, düşüyor ama hiç cezalandırmaz anlamında da gelmiyor. Yani nedir? Tazil hat cezası, tazil cezası olabilir veya hapis olabilir veya sürgün olabilir. Her şeyinde bir cezası var. Ama şüphe varsa diyelim, idra hududu da bir şübahat Şüphelerde en ufak bir şüphe varsa ne oluyor? Hatler düşürülüyor. Tamam, teşekkürler. Evet, e, nedir? ba bu minet dini el fiten. Fitenlerden kaçmak nedir? Dindendir. Dinler olduğuna dair bir bab. Hatta sen Abdullah bin Mesleme an Malik'in an Abdullah ibn Abdullah ibn Abdullah ibn ebi Sağsa an ebihi An Abi Said el-Hudri'ye أنه قال ondan قال Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abi Said el rivayet edildiğine göre peygamberimiz şöyle buyurdu. Yuhibbu en e, olması yakındır. Khayru malil muslimi Müslüman malı Müslüman'ın malının en hayırlısının olması yakındır. Ghanemen koyun olması yakındır. E, niye yettebi'u biha onunla beraber gider ona tabi olur yani e, onun yani peşinden gider yani e, nereye şe'afel cibal dağların tepesine ve mevâk'a batri su kenarlarına su birinkilerine ne yapar onunla o deve, koyunlarla sürüyle birlikte gider sürüp gider yefirru bir dinihi dinin sebebiyle kaçar minel fiteni. Fitnelerden ne yapar? Bu vesileyle kaçar. Burada ne anlaşılıyor? Fitnelerden dolayı o bunlardan uzak durmak için şeylere, insanların olmadığı yerlere kaçılabileceği ve bu fitnelerden insan ne yapabileceği, yani uzak durabileceği noktasında nedir? Bu bir rivayet. Yani burada bu şekilde ne yapılabilir? Yorumlanabilir. Yani fitne zamanlarda fitnenin içinde olmaktansa ondan kaçıp dağların tepesine, işte böyle sakin yerlere gitmek nedir? E, dini koruma adına kaçmak olabilir. Bu, bu hadis onunla ilgili. Tabii bu fiten hadisleri nedir? E, gelecekle ilgili e, şeyler olduğu için bu noktalarda e, İslam Hadislerde, diğer şeylerde e, çok tar tartışmalar var. Bunlara ayrıca bakmak lazım. Yani fidan hadislerinin durumu, işte mahiyeti, e, ne diyelim, sıhhati noktasındaki özel çalışmalar var. Onlara bakıp bu noktada bir, ayrıca bir bilgi sahibi olabiliriz. Ba bu kavlin nebi sallallahu aleyhi ve sellem ene ve allimüküm billah Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in, ben ene alemü kümmillah, ben Allah'ı en iyi bileninizim. Ve ennel ma'rifete, ma'rifet fiilül kalbi, kalbin fiilidir. Bi Teala ta'ala, Allahu u Teala'nın şu sözünden dolayı, ma'rifet kalbin fiilidir. Nedir o allah Teala'nın şu sözü, ayet yine geldi. Ve lakin yuâhızüküm bima kesebet buküm kalplerinizin kazın kazandığı şeyler sebebiyle siz muhasebe edileceksiniz yani sizi muhasebe eder Allah. Sizi ne yapar? Kalplerinizin kazandığı, kalplerinizdeki olan kazandığınız şeyler sebebiyle sizi muhasebe eder. Sözünden dolayı nedir? Kal marifet nedir? Kalbin fiilidir. Bununla ilgili ve peygamberimizi Peygamberimizin Allah'ı en iyi bilen kimse olduğuna dair sözü ile ilgili. bak. Evet. Hatta sana Muhammed bin Selam el Beki bi kendi yu Gal abde an hisamit an ibi an Aişe Azze Aisha. Doğal O şöyle anlatıyor. Kaane Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulü selam idi. İza emerohum onlara emrettiği zaman emerohum minel amali onlara emrediyordu. Minel amali amellerden bima yutikum takat getirecekleri amelleri onlara emrediyordu. Kalu, <gülüyor> onlar şöyle dediler. İnna biz değiliz keheye dike ya Resulallah biz senin gibi değiliz. Niye? Nitekim Allah senin gelmiş ve geçmiş günahlarını affetmiştir. Biz senin gibi değiliz yani. Sen az amel etsen de yapmasan da belki yani senin günahlarını affedilmiş. Ama biz şey yapmak için ne yapmamız lazım? İbadet yapmamız sanki zımmen demek istiyorlar. Yani ee, bunun üzerine böyle deyince onlar fayyall dabul hatta yu'rafa aladbu fi vechehi. Peygamberimiz bunun üzerine yüzünde kızma alameti belirince belirilecek şekilde ne yaptı? Kızdı bu duruma. Tümme yapar şöyle buyurdu. İnne et ben sizin en çok Allah'tan korkanınızım. En çok ona karşı nedir, sorumluluğun birinci olanın ve a'lemükün e billahi ene. En çok Allah'ı bileninizin benim. Siz benden daha çok iyi biliyorsunuz ki böyle tabiri caizse böyle e, yani üzerinize düşmeyen şeyi yapıyorsunuz gibi sözler söylüyorsunuz gibi ne yapıyor? Onlara ders veriyor. Tabi bunun bir arka planı var. Yani bu arka planı bazı sahabiler işte ne yapıyorlar bakıyorlar işte kendi durumlarının işte ahiretteki durumlarının iyi olmadığı noktasında yani iyi olmayacağı veya Allah'a daha çok ibadet etme noktasında kendilerine bir sorumluluk anlayışı içerisinde işte bazı çok namaz kılmak istiyor oruç tutmak istiyor evlenmemek istiyor noktasında ne yapıyorlar böyle bir durum içerisindeyken peygamberimiz de diyor ki ben diyor nedir ee, sizin şeyinizim yani uymanız gereken bir rehberim ben işte yerim içerim uyurum vücudunun işte akrabaların hepsinin hakkı var benim sünnetim bu kim e, benim sünnetime uymak istiyorsa benim yolumdan gelsin sünneti. kim de benim sünnetinden yüz çevirse benden yüz çevirmiş olur Burada da biraz onu ihsas ettirmeye çalışıyor. Yani Allah'a en çok bileniz benim ve en çok korkanız benim. Ben size takat getireceğiniz şeyleri ne yapıyorum? Emrediyorum. Siz onları yapın. Ötekileri Allah'a havale edin. Evet. Babu men kerihen yaude fi küfri küfre dönmeyi kerik görmeyle ilgili bak nasıl keman yekre en yurkafin ateşe atılmayı kerik gördüğü gibi küfre dönmeyi kerik görmenin imandan minel iman imandan olduğuna dair bak hatta sana Süleyman ibnu Harbin bale hatta sana şu ve en kattade anne esinallah an nüvisa ee, Enes Malik'te annemiz sallallahu aleyhi ve sellem Kalem, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Selasün <gülüyor> az önce geçti zaten. Bunu hızlı şekilde isterseniz e, yani aynı hadis e, daha önceki e, dokuzuncu babta geçmişti. Yani e, bunu isterseniz okumayalım. Okuyalım mı okumayalım mı? Hocam okuyup geçebiliriz. Tamam. Evet. Selâsü men künne fîh ve cedâ halâvetel Men kana Allah ve Rasûl'e hâbbe ileyhimem mîmâ sivâhumâ. Allah ve Rasûl'ün onun, onun o ikisinin dışındakilerine daha sevimli olması. Ve men ehabbe ha Burada biraz şeyleri farklı. Burada ve en yuhibbel diye şey. Kim bir kulu severse la yuhibbuhu illa lillâh. Sadece Allah için bir kulu bir insan bir kulu ne yapması insanın Allah için sevmesi. Vemen yek rahu en yamida fil küfri. Bağda iz enqadallahu kema yek rahu en yulqa fil nahr. Allah onu kurtardıktan sonra ateşe atılmayı küfre atılmayı kerik gördüğü gibi küfre dörmeyi kerik gören kimse istemeyen kimse. Nedir? İmanın tadını ne yapmış olur? Bulmuş olur, hisseder, bulur, fark eder. Evet. babu u tefâdûl-i iman fil-e'mâ. Ameller konusunda iman ehlinin birbirine karşı olan fazileti. Yani birbirine olan fazileti tefadul fadale, ifadül, tefadül e, birbirine ne yapmak fazileti noktasında böyle müşterek o şey. Haddesene İsmail, haddesene Malik, an Amr Yahya el-Mazini an Ebihi, an Ebi Sa'idil Khudri radiyallahu anhu. Hani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden o şöyle buyurdu, yetkul ehl-i cennete, cennete ehli cennet, cennete girer, ve ehlen en annara cehennem ehli de ne yapar? E, e, cehenneme girer. Sunne yekulullah sonra Allahu Teala, Teala şöyle der. Ahricu çıkarın men kenefi kalbihi kalbinde olan kimseyi miskalı habbetin min min iman. Hardel tanesi kadar imandan bir eee bir, bir, bir, bir, bir kadar imanı olan Ağırlığınca, imanı kalbinde imanı olan kimseyi ne yapın cehennemden çıkarın der. E, Feyyukrıcı Feyyukraciuye minha o kimseler ne yapılırlar cehennemden çıkarılırlar. Batis ve du böyle simsiyah olmuş şekilde böyle simsiyah olarak cehennemde oldukları için simsiyah olmuş olarak çıkarılırlar. Feyul atılırlar. Fî nehril hayâ'î evül hayâti. E, hayâ ve hayat nehrine e, ne yaparlar? Atılırlar. Evet. E, e, şekke malik. Buradaki ravi malik bunun hayâ mı, hayat mı olduğu noktasında ne yapmış? E, şer, okay. etmiş Burada bunu biliyor. Feyn bitûne, feyn bitûne e, biterler. Kemah tam bütün hibbatu fi cehennibe seyli. Suyun kenarında e, bitki tohumunun e, böyle bittiği gibi ne yaparlar? Böyle e, biterler. Yani e, böyle e, yeşer, şey tertemiz olurlar. Elemtera görmez misin? Enha tahrucu safra'u mülteviyeten sen tohumu e, böyle görmez misin? Sapsarı olan tohumu çıkan tohumu e, görmez misin? Ne yaptığını mülteviyeten böyle iki tarafa sürünüp sürüp e, çıktığını görmez misin? Yani Burada e, tohumdan örnek vererek yem, sapsarı bir tohum ne oluyor? Böyle e, şey olarak e, iki tarafa sürüp ne yapıyor? Çıkıyor. Bunu görmez misin? Diye bu şekilde cehennemden çıkanların da bundan ne anlaşılıyor? Ee, burada e, cennette işte bütün yeniden yeşerecekleri veya güzelleşecekleri e, buradan e, gelişecekleri noktasında bir benzetmeyle onların durumunu ne yapıyor Peygamberimiz anlatıyor. Bala bu hayıp hatta sana am ee, el hayati e, e, kale hardalin min hayrin yani buradaki e, hardal'dan maksat nedir? hayırdan bir e, e, şeklinde bir hardalin min hayrin şeklinde e, bu e, ve haddesene amdan vel hayati şeklinde gelmiş yani haya yok onda ve gâle yine hârteli min şeklinde farklı bir neyi gelmiş, versiyonu gelmiş. Onu da burada farkını ne yapıyor? Zikrediyor. Yani bu, hari, bu durumda e, hârteli min imanı tercih etmiş oluyor, değil mi? Yukarıda... Evet, evet, evet onu tercih etmiş oluyor. Yani evet, hayır, hayır değil, mi? imandan bir hardal, ta, e, hardal tanesi kadar, ağırlığı o kalbinde imandan hardal tanesi kadar Ağırlığı varsa, iman varsa ne yapın onu cehennemden çıkarın diye. Evet, hardal tanesi kadar kalbinde, hardal tanesi ağırlığı kadar kalbinde iman olan kimseyi ne yapın diyor. Biraz düzgün tercüme edelim, anlaşılıyor da şey yapın. Dediğin gibi o şeyi tercih etmiyor diğer varyantlarına e, da tariklerimiz burada ne yapmış oluyor işaret etmiş oluyor. Evet hadesena Muhammed bin Ubeydillah hadesena İbrahim bin Sa'id Sa'id an Salihin, an İbn Şihab an Ebu Umam Muhammed Mi Sehn'in أنه o semi'a Ebu Sa'id el-Khudri Ebu Sa'id el den işte mi şöyle anlattığını taleqal Rasula peygamberimizin şöyle buyurduğunu ne yaptı Ebu Said'il Hudri'nin anlattığını eee Ebu Muhammed Sehl ne yaptı işitmiş. Peygamberimiz şöyle buyurmuş. Beyne en anayın ben uykudayken ben uyurken tamam mı? Uykudayken raiyetun nase insanları gördüm. Yurazuna bana ne yapıyorlar? Arz ediliyorlar. Ve aleyhim onların üzerlerinde vardır. Bu Musun gömlekler var. Yani onların üzerinde ne vardır? Ee, gömlekler olduğunu e, gördüm. Evet. Ee, e, e, ne beyni? Bir dakika. Bu Musun. Evet. Minha onlardan o gömleklerden naye bulu sudiyye. Ee, bir kısmı ne yapıyor o gömlekler göğüse kadar ulaşıyor. Ve minha o gömleklerin bir kısmı ne yapıyor? Madune zalik. Bunun altına kadar böyle altını gömleğin şeyin göğsün altını kadar örtecek şekilde ne yapılmış? Giyinmiş yani. Ve gurze bana arz edildi ibn khattab, Ömer Rupnu hatta Ömer hatta arz edildi. Aleyhi Ömer ve aleyhi onun üzerinde var kamyisun gömlek, yecu ruhu böyle yere kadar e, uzanan, çeken böyle her tarafını kaplamış bir gömlek vardı. Üzerinde yerlere kadar böyle e, şey yapan bir gömlek vardı. Fama evvel Evvelte zalike ya Resulullah Dedim ki bunu, bu rüyayı ne diye, nasıl tevil ettin diye, vale din olarak, dine yordum şeklinde, nasıl yordum dediler. O da dine yordum diye ne yapmış? Ee, yani buna dine yormasındaki kasıt nedir? Dine olan bağlılıkları ve samiyetlerine yordum şeklinde anlamak gerekiyor. Ahmet Hocam, siz ee, bu gömleği nasıl tevil edersiniz? İşte o, açık zaten yorulmuş işte. Şimdi şöyle yani ben şöyle anladım. Üzerle giyilen gömlek dışarıdan görünüyor. Daha önce iman hakkında bahsedildi. İman kalpte olan bir şey dışarıdan görünmüyor. Maddi din denilen şey dışarıdan görünüyor. Gömlek gibi. Yani namaz, oruç, haç, zekat, doğruluk, dürüstlük gibi. Din ya, dediğimiz... seninki biraz daha derin bir yorum yani senin yorumunda olabilir yani bu görünen şeyler noktasında yani e, ne diyelim e, bu ritüel olarak yapılan ibadetlerin yansıması onlarda gözüküyor yansıması yani dini ne yapıyor bağlılar bunu bir şekilde yerine getiriyorlar onu e, e, yapıyorlar namazı kılıyorlar güzel şekilde riyaya kaçmadan ihlaslı bir şekilde o onların üzerine gözüküyor bu gözükmenin şeyi olarak da gömleği diyorsun, olabilir yani. Evet. Yani senin dediğin biraz daha ileri boyut. Yani bu işin. Yani ben şunu alayım, dine olan bağlılıkları ve e, samiyetlerine olarak nedir en güzel şekilde? O da senin biraz daha ileri boyutunu gösteriyor. Peki hocam bu babbaşlığında başlığında e, amellerde üstünlük diye bab başta koymuştu. Amel'e dikkat çektiği için amel evet. gibi herhalde düşündü. Evet doğru. Amellerde iman ehlinin birbirine karşı üstünlüğü noktasında Hazreti Ömer burada üstün olduğu gözüküyor çünkü evet, aynen. şeyi her tarafını sarmış yani bir kısmını göğsüne kadar bir kısmını aşağı kadar yani bu imanın yansıması ve imana şey dine olan bağlılıkları noktasında hepsi aynı seviyede değil farklılıklar var onu o dediğin evet doğru. Evet bu bu el hayau min el iman. Hayanın imandan olduğuna dair bab. Hadese Abdullah ibn Yusuf ahbarana Malik an ibn Shihab in Salib ibn Abdullah nebi enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, Abdullah bin Salim o da babasından Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem merre uğradı geçti ve ala raculin min el ensar. Ensar'dan bir adamın adama uğradı onun yanında geçti veya da diyebiliriz. Ve huwa ya'izu akahu fil haya. O da kardeşine haya konusundan vaz ederken ona nasihatta bulunurken sardan bir adamın yanına uğradı. Fe belli sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz şöyle dedi. Da'hu. Bunu bırak diyor. Fe haya min iman. Haya nedir? İmandandır diye. Ona ne yaptı? söyledi. Evet. E, Ahmet Hocam bu... Ahmet Hocam bunun yorum nasıl olabilir? Heh? Normalde yani arkadaşına hayata nasihat ediyor. İyi bir şey gibi düşünebiliriz ama Peygamber Efendimiz engelliyor. Bunu nasıl anlayabiliriz? Daha şey boyutu var bunun. İleri boyutu var. O benim anladığım kadarıyla biraz daha basit anlatıyor. Yani hayayı biraz daha burada Peygamberimiz çok önemsiyor o noktada imandan bir şube, bir cüz olduğunu ona daha vurgulu şekilde ihsas ettirmeye çalışıyor. Şöyle olabilir mi? Hayat denilen şey imanının semeresi olarak ortaya çıkar. Kişi hmm. imani açıdan zafiyet sen söylesen bile etki etmez gibi zahiri anlam olabilir mi? Hayat yani, imanındandır yani, bırak. E Bu lafla üretecek bir şey değildir gibi. Tabi o da var. E, Tabi bu hayat duygusu insanda yaratılışta olan bir şey. Bu hayat duygusu nedir? Bir takım kötülükleri yapmaya noktasında çekinme. O duygunun insan üzerinde doğuştan olması yani fıtri olması. Bu noktada ne oluyor? O hayat duygusu insanla başka günahlar işleyerek veya kötü işler yaparak gidiyor. Bu aslında buna sahip olma nedir? Çok önemli bir hususiyettir. Bu yani benim anladığım adam o noktada ona yani biraz e, basitten mi alarak veya işte şey yaparak ama Peygamberimiz daha önemli olduğunu ve bunun imandan bir cüz olduğunu bunu dikkat etmesi gerektiği noktasında ona uyarılarda bulunuyor. bunu. Sağ olasın bismillah. Ee, şimdi bakarsan e, nedir e, haya aslında? olmayanların imanının zayıf olacağı, hayal peygamberlik mirasıdır mesela deniyor, imanın belirtisidir gibi e, e, utanmayanın e, yani e, utanmayan kimsenin her şey yapabileceği noktasında başka hadislerde de şey var, kork Allah'tan korkmayandan, kork kullardan utanmayandan diye bir şey var ya biz hadis de var benzer bir evet. hadis. Evet, va bu fein tabu ve akşamu salat ve aatuz zekate fahalu Eğer onlar e, tövbe ederler ve namazı kılarlar ve zekatı verirlerse fahalu sebilehum onları serbest bırak. Şimdi bu e, ayet aslında e, hangi surede geçiyordu? Bir e, dakika, e, tövbe suresinde zannedersem e, geçiyor. E, yani evet tövbe beşinci ayet benim hatırladığım kadarıyla bundan önce bu şeyde <gülüyor> e, haram aylarda işte e, bu, bunu bozanların haram ayların o mahremiyetini bozanların işte kim onları bulursanız onlara e, öldürün gibi o ayetin başında ama diyor ki sonradan eğer tövbe edip namaz kılıp zekat öllerse onları serbest bırakın diye. Onların e, yollarını e, serbest bırakın şeklinde. Bununla ilgili bak. Burada da İmam Buhar yine ne yapmış? Aslında e, ayeti yani ne kadar Kur'an ayet bütünlüğü noktasında işe böyle e, e, güzel baktığını gösteren bir durum. Evet. Haddesena Abdullah bin Muhammed haddesena Ebu evet. Ee, e Abu e, e, Rafi bin Harami bin Umare قال Şübe bin e, hatta sana Şübe an Vakid bin Muhammed قال semi'tu ebi yuhaddisu an İbn Ömer Babam İbn Ömer'den Abdullah İbn Ömer'den e, rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ömürde mukatil el nas insanlarla savaşmakla emrolundun. Hatta yeshadu la ilaha illallah, la ilaha illallah diyinceye kadar ve anne Muhammeden abduhu Rasulullah ve Allah'ın yani Muhammed'in Allah'ın resulü olduğunu şehadet edinceye kadar savaşmakla emr olundum. Başka ve yuqüy masalla namazı kılıncaya kadar kılmara ve yuütü zekat, zekatı verinceye kadar onlarla savaşmakla emr olundum eğer bunu yaparlarsa asamu minni bunlar kanlarını benden ne yapmış olurlar? korumuş olurlar. ve emvalihum mallarını benden korumuş olurlar. illa bi hakkı -il İslam İslam hakkı müstesna. yani İslam hakkı nedir? İslam'ın koyduğu haklar müstesna. adam adamı öldürdüyse ne yapılır? ona ceza verilir. başka neyse işte haklar o şey. Va hasbuhum ala Allah, hasbuhum da değil mi? Ve hesabuhum ala Allah, onların hesapları da Allah'a aittir. Evet. Babu, man qala inn al imana hu al amalu, amalu, l teala. Allah teala'nın şu sözünden dolayı, amelin imandan olduğuna dair bir söz. Tam senlik bir şey Abdullah Hoca. Dikkat dinliyorum hocam. Ve tilkel cennetul leti bu cennetti ulistimuha bimâ kuntum ta'melun. Yaptığınız şeylerden dolayı varis olduğunuz, girdiğiniz bu cennet. Orada bu ayet hangi ayet şeyde geçiyor? E, kaç? Kaç ayet? Evet. Eee Zuhruf 72. ayette ve gale ittatu min fi ee, fi ehlil ilmi fi kavlihi ta'ala <gülüyor> ehli imandan e, bir, e, bir bir grup şöyle dedi fi kavlihi ta'ala allah Teala'nın şu kavli hakkında e, fe ve rabbike la tüselünne ecme'in amma kânu e, Allah'a yemin olsun ki bütün yaptıklarınızdan ne olacaksınız? Sorumlu e, sorguya çekileceksiniz. Mesulsunuz. Ee, An kavli la ilahe illallah haza fel ya'mel el amilun. Evet. E, An kavli la ilahe le, la ilahe illallah, la kavli ile ilgili haza bunun misli e, fel ya'mel fel ya'melil amilun bu şekilde e, ne yapar? Amel edenler bu şekilde amel eder. Diye bu şekilde ne yapmış? Bap başlığı koymuş buraya. Yani burada da e, e, gördüğünüz üzere e, İmam Buhari e, şeylerini e, ne yapıyor? Sağlam bir şekilde koymaya çalışıyor. E, ne diyelim? Ayetlerden dayanarak nedir? imanın amel olduğu. İnnel imane huvel amel. Amel olduğunu burada ortaya koyuyor. Bu deliller de buna göre ortaya bize gösteriyor. Evet, bu ayetlere bakabiliriz. Limisli hazal feyya amelil Bu sözün misli gibi ne yapın? Amel edin diye Saffat Suresi 61. ayet bu da. Hattesen Ahmet ibn-i Yus ee, e, ve Musa ibn İsmail, قال حدثنا إبراهيم بن سعد İbn Şihab an Sa'id ibn Müseyyeb an Ebu Hureyre en-Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem su ile ona soruldu. En-Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem su ile ona soruldu. "Eyül e, e, amelu aftal?" Hangi amel daha faziletlidir? "Kale imanun billahi ve rasulih." Allah'a ve Resulüne iman. Kıyla sünme maza sonra ne diye soruldu? Kâle el cihadü fiise billâ Allah yolunda cihad. Sün kıyla sünme maza sonra nedendi? Kâle hacun nabruurun kabul edilmiş hac nedir? En mahkûl imandır diye belirtildi. Evet ee, okuyalım mı yoksa duralım mı biraz? Hocam bir beş dakika daha okuyabiliriz. Evet, e, şimdi ba bu İza lam İslam alel hakika eee hakikatte İslam olmadığı zaman vekane olduğuna halel istislam veya bir teslimiyet ve sebebiyle herhangi bir mecburaten teslimiyet sebebiyle evel havf minel katli veya ölüm korkusuyla olduğunda libavlihi taala şu ayetten dolayı kalet el arab amenna. E, a, e, bedeviler dediler. Amenle iman ettik. Sum belem sonra e, ne yapmadılar? Tam iman etmediler yani. Velakin eee qulu deyniz eslemna. Müslüman olduk diyiniz. Yani kalben tam ne yapmadılar? Benimsediler. Benimsemediler. Fe iza bu durum olduğu zaman alal hakikati <gülüyor> gerçekten bu şekilde olduğunda fa o ala kavlihi celle zikruhu <gülüyor> Allahu Teala'nın şu sözüne üzeredir. Nedir? İnnet dine inde Allah'ı İslam. Allah dininde din İslam'dır. Ve men yetagi kim isterse gayril <gülüyor> İslami İslam'dan başka dinen bir din isterse yok yukbelu minhu o ondan ne yapılmaz kabul edilmez bak burada da argümanları ne kadar şey yani aslında yerli yerinde kullandığını görüyoruz evet keşke bunların hepsiyle ilgili ayrı ayrı böyle geniş geniş konuşabilsek hatta sana abul yanah yaman yaman قال أخبرنا الشعيد عن الزهري قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد a'ta rahatan bir topluluğa hediye verdi. Peygamberimiz bir topluluğa yani bir bazı hediyeler verdi. Ve sa'dun ca'lisun ca'lis saatta orada otururken fetere ke Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem terk etti, vermedi yani raculan bir adamaki huwa a'cabuhun. O adam o topluluk içerisinde Sa'd'ın en hoşuna giden adamdı. İleya bana diyor ki en hoşuma giden adamdı. Peygamberimiz ona hediye vermedi. Yani terk etti. Fekol'tu ya Resulallah. Dedim ey Allah'ın Resulü. E, ma leke an filan falan için ne vardır? Yani yani durumu nedir? Yani niye ona vermedi? Evet, muhafız. Ee, Fa vallahi Allah aleyhisselamcığım, inni ben la arahu mümine. Ben Onu mümin olarak görüyorum. Yani saat burada şunu anlıyor, ona vermediyse yani onu biraz şey olarak görüyor gibi sanki farklı bir pozisyonda. Gale ev Müslümen, başka bir şeyde de bir şek var, müslim olarak görüyorum. Fesket tu sustu kalilen peygamberimiz. Sustu. Bir şey demedi yani ona. Sümme ee, gale beni. E... Şimdi yine o sevgi duygusu. Onu çok seviyor ya. Onun Müslüman olduğunu düşünüyor. Yani ona galip geldi. Ma minhu. Onun hakkındaki, o kişi hakkındaki bildiğim şeyler bana galip geldi. Fe uddu. Tekrarladım. Sözümü. Yani niye ona vermedin diye söyledim. Yani şöyle dedi. Fe kuldu. Ma min an filanin falan niye vermedin? Fe vallahi Allah'a inni inniyle arahu mü'minen eukkale müslümen <gülüyor> fe tu galilen yine ne yaptı? Ee, yani e, sustu. Sustum yine. Yani peygamberimiz cevap vermemiş. Yine sustum. Fa gale ma alem minhu. Onun hakkında bildiğim şeyler bana galip oldu. Fe uddu line galeti. Bundan dolayı tekrar sözümü eee tekrarladım. Ve A'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Ee, verdiği cevabı nedir? Ee, tekrarladı. Ee, Sümme kâle şöyle dedi. Ya sa'du ey sa'd inni ben le'autiyer racüle e, bu adama veririm ve gayruhu onun dışındaki olan ahab bu minhu onun dışındakiler bana daha sevimli olduğu halde ben bu adama veriyorum yani verdiğim adama niye khashiyte en yakub behullahu finnar Allah'ın onu cehenneme yüzüstü sürüklemesinden korktuğum dolayı bu adama yani verdiği kimseye bundan dolayı veririm diyor Vera Vahyûnus ve Salih ve Maâmer ve İbn el-Akî, Zühri bu şekilde de ne yapmış ee, e, rivayet şey bu tarikle de gelmiş. Evet bu hadis anlaşıldı herhalde. Yani Sadîb ne evi birisine Peygamberimiz e, e, bildiği çok tanıdığı sevdiği durumunu bildiği kişiye vermiyor, başkasına veriyor. Bunu çok ne yapıyor? Biraz zor kabulleniyor. Onun üzerine peygamberimize de üç defa soruyor. Sonra e, en sonunda diyor ki ben bu kişiye niye veriyorum ki? Çünkü onun cehenneme yüzüstü sürüklenmesin diye bu korkudan dolayı öteki zaten nedir? E, dinine sahip o noktada bir sıkıntısı yok. Ondan dolayı ona ne yapmıyorum? Vermiyorum. Evet hocam yeter mi? Ezan da okundu. Bekleyenler var. Namaz kılacağız biz. Hocam Allah kabul etsin. Sağ olasınız. Bir saatimizi doldurduk. Bugün de hadis sayısı da fazla. Sağ olasınız. Şey, ee, e, diğer Ramazan aylarında eğer yapacaksak Ramazan'ın içinde ondan sonra 10.30'a on doğru yaparsak daha iyi olur. Tamam hocam. Ben planlama yapar web sitesinden duyururuz. Hayırlı yani, Ramazanlar. O öyle olursa daha iyi olur. Öteki türlü sıkışırız yani. Tamam yani. hocam. Onu ayarlayalım. Tamam. Hayırlı Ramazanlar tamam yani, oldu. Hepinize hayırlı geceler. Hayırlı geceler hocam. Görüşürüz. Sağ olun. Allah razı.